Umarım artık ağırlıklı ortalamanın hem iki hem de üç nokta için nasıl uygulandığını daha iyi anlamışsınızdır. Şimdi de ortalama alırken orta noktaları nasıl kullanacağınızı ve ağırlıklı ortalamayı işleme nasıl dahil edeceğinizi öğreneceksiniz. Bunun için gelin alt bölümleri ayırma konusundaki interaktif alıştırmadan bir örneğe bakalım. Burada artık ortalama almak yerine ağırlıkları değiştirmemize olanak sağlayan bir araç olduğunu göreceksiniz. Buraya bir ve bir girersek düzgün bir ortalama alıyoruz demektir. Şimdi genelde yaptığımız gibi orta noktaları ekleyerek bölüyorum. Ortalama adımında noktalar verilen ağırlığa göre saat yönünde hareket ettirilir. Bu sefer de ağırlıkları 2'ye 1 olarak değiştirince ne olduğuna bir bakalım. Şimdi bu durumu 3 noktanın ortalamasını aldığımız durum için de genelleyelim. Ağırlıkları 1, 2 ve 1 olarak değiştirdiğimde ne olduğunu izleyin. Şimdi aynen daha önce yaptığım gibi bölüyorum fakat bu sefer ortalama dediğimde her nokta ağırlığın 2 olmasına bağlı olarak konumlanacak. Noktanın solundaki komşusu ağırlığın 1 olmasına bağlı olarak hareket edecek ve noktanın sağındaki noktada yine ağırlık 1'e göre yer değiştirecek. Bu nokta ağırlıklı ortalama alıştırmasında gördüğümüz şekilde şuraya gelmiş olacak. Sonra tekrar bölüp ortalarsak da ortaya şöyle bir görüntü çıkar. Sıradaki alıştırmada, ağırlıklı olarak alt bölmelere ayırma konusunda pratik yapma şansınız olacak. Bol şans.